Her hafta pazar günü yayınlanan Şifa Kapısı'nın bu haftaki konuğu fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Naran Sevendorju oldu. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Naran Hocamız bizimle olacak. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler, sizsiniz. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doktor Naran Sevendorş özellikle yoğun ağrılar çeken 40 yaş üstü bayanlarda belirtisi olan Kemik erimesi rahatsızlığı hastalarının özellikle kalsiyum almaları gerektiğini belirtti. E, kemik erimesi hastalığı kemik e, kütlemizin azalması demek. Yani kemik erimi e, daha kolay kırık yaşamamıza e, yaşamamıza neden olabiliyor yani kemiklerimiz kırılgan oluyor diyebilirim e, bu e, kemik erimesi ağrı yapmıyor yani tetikleyen genel, nedir hocam şimdi şöyle postmenopozal dediğimiz menopoz sonrası kadınlarda bu e, 40 yaş kemik, üstü ne oluyor 45-50 diyelim 45 yaş üstü kadınlarda e, menopoz sonrası kemik erimede e, artış gözleniyor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 Onları iyileştirmek için fizik tedavi veriyoruz. Bu hastalarda tabi ameliyat olacak bile olsalar, son evredeki hastalar yani fizik tedavi iyi gelir. Çünkü kas, oradaki inflamasyon azalmış oluyor, kas gücü artmış oluyor. Ameliyat sonrası daha erken kalkıyor diyebilirim hastalar. Yani o süreci de etkilemiş oluyor. Ha evet evet. Yani kireçlenmeye yatkınlık yapan şeylerden başta olanlar hareketsiz kalmak aslında.